Merhaba sevgili Aslanlar ve Yükselen Burcu Aslan olanlar 2021 Ekim aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Aslanlar, Ekim ayı sizin için hareketli, dışa dönük, çevrenizde olan ilişkilerin, özellikle kardeşlerle ilgili konuların, eğitim ve ticaret alanındaki faaliyetlerinizin öne çıktığı önemli bir ay. Evet, konu başlıklarına bir bakalım. Güneş ayını 23'ne kadar terazi burcunda ilerliyor olacak ve 6 Ekim'de terazi burcunda yeni ay var. Merkür retrosu devam ediyor ay genelinde ama 18'den sonra ileri harekete dönecek. Bu ay birçok gezegenimiz aslında retrosunu tamamlıyor ve ileri harekete dönüyor. 20 Ekim'de Koç burcunda bir dolunay meydana geliyor. Evet, detaylara bakalım. Güneş'in, Merkür'ün ve Mars'ın Terazi burcundaki ilerleyişi 3. evinizde tabii ki bir e, enerji birikimi yaratıyor. Burada bir hareket var, tempo var ve 6 Ekim'de tam da bu alanda bir terazi yeni ayı doğacak 13 derece terazi burcunda bu yeni ay özellikle yakın çevre ilişkilerinizi ve buralarda olan konuları Belki yeni bir aşamaya taşıyabilir Merkür geriliyor Merkürün geriliği olması biraz geçmişle ilgili konuları da hayatımıza taşıyor veya bu yeni ayda bazı sorunları görmek ya da eksikleri tamamlamak için fırsatları da önümüze getiriyor seyahatler geziler olabilir. Belki daha önceden gittiğiniz bazı yerlere tekrar gideceksiniz. Uzun süredir görmediğiniz kişilerle görüşmeniz mümkün. Bu dönemde ticari bir faaliyette evet biraz yavaşlamalar olabilir, ama belki bazı özellikle iş ilişkileriniz, işbirliklerinizde gözden geçireceksiniz. Eğitimle ilgili konular aktif yarım kalmış, özellikle eğitimleri tamamlama fırsatlarınızda. Söz konusu. Kardeşlerle, akrabalarla, komşularla ilgili konularda çok iletişim var, hareket var. Ee, belki bazı konular var, sorunlarınız var, anlaşmazlıklarınız var. Bunları çözmek için daha fazla enerji harcıyorsunuz ve ay ortalarından itibaren bunları da hızlı bir şekilde çözme fırsatlarıyla ile karşılaşabilirsiniz Herkes aynı şekilde etkilenmiyor Tabii ki lütfen kişisel doğum haritalarınızda bakınız sevgili aslanlar özellikle güneş burcunuz yükselen burcunuz 13 derece ve yakınlarındaysa kişisel haritalarınızda 13 derece ve yakınlarında Öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa Mesela Ay burcunuz koç olabilir Mars'ınız terazi olabilir gibi yani o zaman daha güçlü etkiler alabilirsiniz yeni ay etkileri 20 Ekim'e kadar olan iki haftalık süreç içerisinde aktif olacak hayatımızda Evet bu ay ilginç bir ay ee, her zaman rastlamadığımız bazı etkiler var birçok gezegen birkaç aydır gerileme sürecinde özellikle kolektif gezegenler ve bunu bu kolektif gezegenlerin gerilemeleri 4-5 ay, ay sürebiliyor bu ay bunların e, hepsi ilerlemeye başlayacak Evet bu gerçekten enteresan Merkür de bunlara eşlik ediyor ayın 18'inde Merkür terazi burcunda ilerlemeye başlayacak Jüpiter de aynı gün kova burcunda e, ilerlemeye başlayacak zaten Jüpiter ay yıl sonuna kadar kova burcunda artık son dekanında ilerliyor olacak onun öncesinde 10 Ekim'de e, kova burcunda yine gerilemekte olan Satürn ilerlemeye başlayacak 6 Ekim'de ise Pluto, Oğlak Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Ama bir gezegen gerilerken, ilerlemeden önce, önce hız keser, yavaşlar, durur hatta. Ve bu durma süreci 2-3 gün devam eder. O yüzden bu ay gezegenlerimiz şöyle bir duruyorlar sanki. Böyle bir ee, ilerlemeden önce bir dinleniyorlar. İşte bu da bize şu şekilde yansıyabilir. Biz de hayatımızda belki biraz duracağız, biraz bekleyeceğiz. Aylardır belki 5-6 aydır hani hayatımızda olan konuları nasıl etkilen altındayız neler yaşadık neler hissediyoruz neler hedefliyoruz planlarımız işlerimiz nedir hani onları bir gözden geçireceğiz ve bu duraklama anında gerçekten odaklandığımız noktalarda çünkü gezegenler durakladığında odak bizi daha fazla odaklar enerjisi olarak o noktalara ve özellikle işte Jüpiter'le Satürn Kova Burcu'nda işte Pürüto Oğlak Burcu'nda bu gezegenlerin bulunduğu ev alanlarımız daha fazla odaklanacak hayatımıza ve biz onlara daha fazla odaklanacağız ve buralardaki konu ve kavramlar daha fazla mercek altına alınacak ve enerjimizi toplayacağız güç toplayacağız ve eksikleri hataları fark edersek buralarda yapılması gerekenleri yaparsak şimdi gezegenler ileri döneceği için artık daha rahat e, amaçlarımıza ulaşabiliriz hedeflerimizi hayata geçirebiliriz e, Sevgili Aslanlar Evet ayın 18'den sonra Merkür düzeliyor Jüpiter düzeliyor ve gezegenler düzeliyor ve 20 Ekim'de Koç burcunda Dolunay var bu Dolunay'da Evet gezegenler artık ileri harekette ve güçlü bir Dolunay yönetici gezegeni Mars plüto ile de tam bir kare açı yapıyor e, Mars plüto kareleri serttir, yani dönüştürücüdür biraz böyle şiddet çatışma güç mücadeleleri yaratır ama çok kararlı ve hırslı olduğumuz bir süreçtir aynı zamanda Koç burcu sizin dokuzuncu evinizde e, Ateş elementinde olacak bu dolunay yani enerjinizi motivasyonunuzu Aslında çok güçlendiriyor bu dolunay bu dolunay ile beraber iş hayatınızda Belki eğitim hayatımızda ya da özellikle yurtdışı uluslararası alandaki hedef ve planlarınızda bazı güçlü dönüşümler olması mümkün. Evet yasal süreçlerde belki bazı ilişkilerde baskılarla karşılaşılabilir. Belki bizim çok karşı koyamayacağımız bizi zorlayıcı koşullar da olabilir bunlar ama sonuçta hayatımızda bir şeyler netleşecek ve belirginleşecek. Uluslararası alandaki bir hedefimiz olabilir. Bu bir seyahat, bir eğitim, bir iş bağlantısı olabilir. Veya yurt dışında yaşama, yerleşme gibi bir konumuz var. Bununla ilgili bir durum netleşebilir. Evet, Dolunay'ın etkileri... Artık ayın son günlerini zaten etkiliyor, şekillendiriyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle 27 derece koç burcunda oluşacak bu dolunay. Sizin için de 27 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa haritanızda ve özellikle önce burçlarda da gezegenleriniz bulunuyorsa daha güçlü tesirler getirebilir. Daha belki hayatınızda bazı baskılarla beraber güçlü farkındalıklar ve önemli dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz e, Mars ay ayın 30'una kadar terazi burcunda 30'dan itibaren artık akrep burcuna geçecek Mars akrep burcunda yöneticidir çok güçlüdür ve Kasım ayını özellikle etkileyecek Tabii ki dördüncü evinize gelecek ve size de önemli ve güçlü majör bir açı yapacak enerjinizi motivasyonunuzu daha çok önümüzdeki ay özellikle belki daha özel hayatınıza